Bugün 19 Mart 2022 Cumartesi satürn günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve sanatsal enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay kova burcundaki Mars ve Venüs'te üçgen görünüm yapacak özel ve sosyal ilişkilerin kültürel faaliyetlerin gözümüzdeki önemi artabilir karşı cinse daha rahat ilişkiler kurarken toplumsal organizasyonlar ekip faaliyetleri içinde yer alabiliriz Kova burcundaki Venüs ile ve Boğa burcundaki Uranüs arasında etkinleşen dik açı, kişisel yaratıcılığımızı desteklerken daha özgür ve idealist olabiliriz. İlişkilerde kişisel özgürlükler çok önemsenebilir. Heyecan yaratan ani ve sürpriz ilişkiler gündeme gelebilir. Maddi konularda da dürtüsel davranma eğiliminde olabiliriz. Ani harcamalar gündeme gelirken, beklenmedik hızlı kazançlar da elde edebilir. Bugün Güneş ve Plüto arasındaki uyumlu görünüm, güç ve güven veren kişilerden destek almamızı sağlayabilir. Kendi yeteneklerimizi de fark ederek maddi manevi değerler üretebilir, uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. Gece saatlerinde terazi burcundaki Ay, kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Duygularımızı dengelerken içinde bulunduğumuz şartları sağ değerlendirebilir, önümüzdeki günlerdeki hedeflerimize ve sorumluluklarımıza odaklanabiliriz.